Arkadaşlar merhaba, iddia tahmini okupon paylaşım merkezi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için 5 ee, tane analiz maçım var, 2 tane kuponum var, biri yüksek. biri yüksek oran arkadaşlar 5.10 orandan oluşuyor, diğeri 2.33, 2.33 biraz garantiye kaçtım. Tabii ki aklınıza yatarsa değerlendirin. Aklınıza yatmıyorsa değerlendirmeyebilirsiniz. Dün videomda bahsetmiş olduğum çekiliş için arkadaşlar Arif Kızılcık kardeşimizi tebrik ediyorum. Videolarımızı beğenip 3 tane iddia grubunda paylaştığı için Excel'imizi ona gönderdik, hediye ettik arkadaşlar. Güle güle kullansın diyoruz. Evet yine aynı şekilde devam edecek. Videolarımızı beğenip 3 tane iddia grubunda paylaşan ve ekran fotoğraflarıyla beraber arkadaşlar. Banko tahminler06@gmail.com adresine gönderen bütün kardeşlerimiz çekilişe hak kazanıyor. Bugünkü maçlarımıza geçelim. Tabii ki sizin de aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. İlk maçımız Hırvatistan 1. Ligi'nden Lokomotiv-Zagreb-Ajduk-Siplit maçı arkadaşlar. Hafta içi maçları olduğu için biraz temkinli e, davranın. Bülten'de fazla maç yok. E, maç var da güvenebileceğimiz maçlar yok arkadaşlar. Bu yüzden biraz temkinli davranın. 3-10-2.85-1.75 Bir oranına bakalım. 3-10-2.85-1.75 Pardon. 285 175 pardon 285 Evet. 1.75 Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Karşılıklı gol varımız <gülüyor> aktif. Biz bu maça karşılıklı gol var 1.67 orandan aldık, tahminimiz bu şekilde, sizler de kuponunuzun birinde değerlendirebilirsiniz. İkinci maçımız Polonya Ekstra Ligi'nden Biel Skorzagla Biel Lubin. Evet 2.85-3-1.80 oranlar sürekli değişiyor. 2.85-3-1.80 Evet maç üst ve karşılıklı gol var. Şuralara da dikkat edin arkadaşlar. 2.85-3-1.80 Maçımız üst arkadaşlar 1.45 orandan değerlendirebilirsiniz bu maçımızı da. İlk kuponumuza geçelim arkadaşlar. 2.33 oranda kuponumuz. ilk maçımız Saat 22'de başlayacak. Dons-Schürezbury maçı. Dediğim gibi ben biraz e, garantiye kaçtım bugün. Çünkü hafta içi maçlarına pek güvenmiyorum. Ve bu maçları da, yani bu ligleri Excel'ime entegre etmemişim arkadaşlar. Benimki sadece hafta sonu lig maçları. Milton yani Dons-Schlesbury maçı arkadaşlar bir buçuk üst. Wigan Athletic Bristol Rovers bir buçuk üst. Şöyle göstereyim ben. Ve saat 23'te başlayacak. Bournemouth-Nottingham -Notting maçı. Ev sahibi bir buçuk üst. Yani ev sahibi iki gol atar. Onun da oranı 1.62 değişmemişse Evet değişmemiş arkadaşlar ilk konumuz bu şekilde bu ve analize kaldığımız yerden devam edelim 3 üçüncü maçımız Ipswich switch o City maçı 2 altmış iki seksen beş iki iki altmış iki seksen beş iki arkadaşlar 2 altmış beş iki seksen 260, 260, 285 2 Vardım. 260, 285, 2. Evet maçımız üst arkadaşlar. Ve karşılıklı gol var. Tabii ki biz üstünü aldık. 1.70 orandan evet şu anda 1.67'ye düştü. Ve saatine kadar biraz daha düşeceğini ee, sanıyorum. Biraz daha düşer bu oran 1.67'den. 1.70'lerdeydi çünkü oran. Şöyle göstereyim ben. 1.70 oranda evet. Bir sonraki maçımız arkadaşlar. Portsmouth-Oxford maçı. 1.73-3.10 1.73-3.10 Evet yine karşılıklı gol var beklediğimiz bir maç. 1.50 orandan değerlendirebilirsiniz. Bu maçımızda. da. <gülüyor> İkinci kuponumuzu verelim arkadaşlar. Biraz e, yüksek orana kaçtım. Hani çerezlik diyelim biz buna. Ipswich, Town Hull City, Massonu 2 Tabii ki bunun analizini yaptığım zaman maç 1 gözüküyor ama ben Hull City'ye bugün güveniyorum nedense. Dileyen bir oynayabilir. Ben 2 oynayacağım kuponumda. Peter Brood. Bolmoid maçı arkadaşlar. Maç sonu 1. Portsmouth-Oxford karşılıklı gol var. Tabi sizin de aklınıza yatıyorsa o şekilde değerlendirebilirsiniz ve analizimizin son maçı arkadaşlar Analizin son maçı <gülüyor> Bournemouth Nottingham birendi 3 bir birendi 3 14. Dört. Evet arkadaşlar ben bu maça ev sahibinin bir buçuk üstünü aldım bir 62 oranda. Sizler de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Tabii ki ee, bültende birçok maç var. Ya verdiğim kuponlara ekleme yapabilirsiniz güvendiğiniz maç varsa. Tavsiye etmiyorum ama yine hatırlatma yapayım arkadaşlar bu videomuza bu videomuza yayınlamış olduğumuz videomuza beğeni atıp ve iddia gruplarında başka gruplarda değil arkadaşlar iddia gruplarında yayınlayan yani paylaşan üç tane iddia grubunda paylaşan Ekran fotoğrafını alıp banko Tahminler 06@gmail.com adresine gönderen herkes çekilişe hak kazanacak. Çekilişin ödülü şurada görmüş olduğunuz Excel'imiz arkadaşlar. Maçlarımız bu şekilde. Değerlendirmek isteyen arkadaşlara bol şans diliyorum, bol kazançlar.